Merhaba dostlarım, bu videomda sizlere Muaviye kimdir, nasıl bir aileden gelmiştir, annesi babası kimdir, çocukları kimlerdir, nasıl mübarek bir soydan gelmiştir, bunu anlatmaya çalışacağım. Muaviye'nin babası Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan 565 yılında Mekke'de doğmuştur. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Umeyye'dir. Ebu Sufyan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Vahiy geldiğinden Mekke'nin fethedildiği güne kadar peygamberimizin karşısındaki en büyük düşmandır. Hayatı peygamberimizle mücadele ile geçmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra kendisine açıkça cephe almıştır. Peygamberimizin karşısındaki en büyük düşmandır. Müslümanların hepsine yapılan bütün zulümlerin başındaki insandır. Peygamberimize yapılan suikastten tutun, bilal Habeş'in karnına kaya koydurarak kendisine işkence ettiren, Ammar'ın babası ve annesi Sümeyye'yi katlettiren, Müslümanlar hicret ettikten sonra evlerini yakıp yıkan, Bedir ve Uhud savaşlarının komutanı olarak Ebu Leheb'in sağ kolu olarak bu savaşlara katıldı, ve birçok Müslümanı da katletti. Kendisi Umeyyye oğullarından olduğundan dolayı Hazreti Osman'ın da akrabasıdır. Bir de işine gelelim. Hint bin Utbe. Bu kimdir? Nasıl bir insandır? Bir de buna bakalım. Hint bin Utbe, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan cephenin en ileri gelenlerindendir. Babası ve kardeşi Velid de Peygamberimize karşı en büyük düşmanlardan birileridir. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali'nin Velid'i öldürmesiyle, Hazreti Hamza'nın da babasını öldürmesiyle büyük bir düşmanlık beslemiştir. Kendisi o kadar kindar bir insandır ki, ahdetmiştir, yemin etmiştir. Hazreti Hamza'nın kalbini söktürüp çiğneyeceğine dair ve vahşi tutar. Uğuz savaşında vahşi Hazreti Hamza'yı mızrakla katleder. Bunun ardından Hint gider, Hazreti Hamza'nın kalbini oyar, deşer ve kalbini dişler, gerçekten yer. Bu kadar iğrenç, bu kadar vahşi bir insandır kendisi. Şimdi bir de Muaviye'ye gelelim. Muaviye kimdir? Muaviye, bütün bu anlattıklarım yapan ailenin yani Ebu Sufyan ve Hind'in oğludur. Kendisi hayatı boyunca Hazreti Ali ile mücadele etmiştir. Hazreti Ali hilafete aldığında Hazreti Ali'ye biat etmemiştir. Kendisi o sırada Şam valisidir. Kendisi aynı zamanda Emevi devletinin de kurucusudur. Kendisi Hazreti Ali ile savaşıp Mısır'a ile geçirmiştir. 661 yılında Hazreti Ali'nin suikasta öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan'ı da zehirleterek halifeliğini ilan etmiştir. Kendisi Umeyi oğullarından olduğundan dolayı aynı zamanda Hazreti Osman'ın akrabasıdır. Hazret Osman'a direniş göster, ben gelip seni destekleyeceğim diye vaat edip gelmemiştir. Hazret Osman'da katledilmiştir. Bunun ardından halife olan Hazret Ali'ye baş kaldırarak sen kovuşturma yapmadın, Hazret Osman'ın hesabını sormadın diye Hazret Ali'ye karşı cephe almaya başlar. Hazret Ali ile aralarında büyük bir çekişme başlar bundan sonra. Zaten ta baştan Hazret Ali'ye biat etmemiştir. Hazret Ali Talha Zübeyr ve Hazreti Ayşe ile yaptığı Cemal Savaşı'nı kazandıktan sonra 657 yılında Mısır'a doğru yöneldi. Burada Muaviye'nin güçleriyle çarpıştılar. Savaşı tam kazanıyorlardı ki Muaviye hilekarlığını gösterdi. Hazreti Ali'nin taraftarlarını kışkırtmak için oklarının mızraklarının üzerlerine Kur'an ayetlerini asarak oradaki dinler insanların dini duygularını sömürerek bir kısmını yanına çekmeyi başardı ve Hazreti Ali'nin hilafetine gölge düşürmeyi de başarmış oldu böylece. Bunun ardından Hazreti Ali'nin suikastla katledilmesinden sonra müminler Hazreti Hasan'a biat ettiler. Muaviye kendisine bir mektup göndererek hilafet davasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Hazreti Hasan tabii ki bunu kabul etmedi. Muaviye Hazreti Hasan'a kendisinin de savaşta öleceğini ve birçok Müslümanın öleceğini, bundan vazgeçmesi gerektiğini söyler. Hazreti Hasan vazgeçmez ve 40 bin kişilik ordusuyla, Muaviye'de 60 bin kişilik ordusuyla karşılaşırlar. Burada bir çatışma yaşanır, Hazreti Hasan da yaralanır. Hazreti Hasan, Muaviye taraftarlarına bir konuşma yapar. Bu konuşmadan bir sonuç çıkmaz. Fakat Hazreti Hasan'ın komutanlarından Ubeydullah para ve altın karşılığında Muaviye'nin tarafına geçer. İki ordu arasında birkaç sonuç getirmeyen çarpışma yaşandı. Hazreti Hasan'ın komutanlarından Kays bin Saad 40 bin kişilik ordusuyla Muaviye'nin komutanını yendi. Muaviye, savaşı kazanamayacağını, kazansa bile birçok adamını kaybedeceğini bildiği için Hazreti Hasan'a bir heyet gönderir. Hazreti Hasan da bu arada yaralıdır. Ordusu da dağılmıştır. Bir bozukluk yaşanıyordur ordusunda. Hazreti Hasan aralarında anlaşma sağlanır. 661 yılında... Meşkin'de hilafeti devrettiğini açıklar Hazreti Hasan. Yalnız Kur'an'a ve sünnete aykırı davranmaması gerektiğini, kendisi sağsa Muaviye öldükten sonra hilafetin kendisine geçmesini, eğer Saadi ise Hazreti Hüseyin'e geçmesi şartıyla hilafeti devretti ve anlaşma sağladılar. Tabii ki Muaviye anlaşmaya bağlı kalacak değildi. Kendisi müthiş bir siyasi zekaya sahip olan ve büyük de bir komutan olan bir insandır. Kazanmak için her yolu mübah gören bir insandır. Her türlü hileyi yapabilen bir insandır. Kendisi Afrika'dan Hindistan'a kadar birçok yeri fethetmiştir. İspanya'ya kadar Güney İspanya'nın da bir kısmını fethetmiştir. Hatta Endülüs oradadır bilirsiniz birçoğunuz. Hilafeti sırasında çatlak ses çıkaran gruplara çok sert müdahaleleri olmuştur. Emevi devletini gerçekten büyük bir devlet haline getirmeyi başarmıştır. Hilafeti sırasında Hazreti Ali'ye ve ehlibey'te Beyt'e cuma hutbelerinde lanet okutturduğu söylenir. Bu konuda tarihçiler ikiye ayrılır. Kimisi yaptırdığını söyler, kimisi de Hazreti Ali taraftarlarının bunu uydurduğunu söyler. Ben yaptırdığına inananlardanım. Şundan dolayı böyle bir insanın bu işi yaptırabileceğine ben inanıyorum. Ölümünden bir yıl önce Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir'in itirazlarına rağmen Hazreti Hasan'la yaptığı anlaşmayı bozmuş, oğlu Yezid'i halifeliğe geçirmiştir. Kendisi 680 yılında Ölmüştür. Şimdi gelelim bu mübarek ailenin son halkasına. Ebu Sufya'nın torunu Muaviye'nin oğlu Yezid. Kendisi 646 yılında doğmuştur, 683 yılında ölmüştür. Emevilerin ikinci halifesidir. Yezid babasından devraldığı halifeliği aynı zamanda saltanata dönüştürmüştü. Fakat itirazlar gecikmedi. Hazreti Hüseyin onun halifeliğini tanımadığını ve kendisine biat etmediğini ilan eder. Hazreti Hüseyin'e bu arada Küfe valisi de biat etmiştir. Hazreti Hüseyin Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkar ardından da desteğini umduğu Kufe'ye doğru yola çıkmıştır. 2 Ekim 680'de Kerbela'da Emevi birlikleri tarafından durduruldu Hazreti Hüseyin. 10 Ekim 680'de yanındaki 72 kişiyle beraber Hazreti Hüseyin katledilmiştir radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in katledilmesinden sonra Hazreti Ebubekir'in torunu Abdullah bin Zübeyir Yezid'e karşı isyan bayrağını açmış. Müslim bin Ukbe'nin komutasındaki Suriyelilerden oluşan ordusunu Medine'nin kuzeybatısındaki El Harre'ye gönderdi. Burada Abdullah bin Zübeyir'in komutasındaki orduyla çok kanlı bir savaş oldu. Medineliler geri çekilmek zorunda kaldı ve Medine'yi yağmaladılar. Bu arada Abdullah bin Zübeyir geri çekilmek zorunda kaldı Mekke tarafına doğru. Bu arada Müslim bin Ukbe'de öldü. Yerine başka bir komutan geçti. Mekke'ye doğru ordusunu yöneltti. Bunun sonrasında Suriyelilerden oluşan bu ordu... Mekke'ye yöneldi ve Mekke'yi kuşatma altına aldılar. Mekke'ye mancınıklarla taşlar yağdırdılar. Kabe'ye zarar verdiler. Hatta Kabe'nin örtüsünü bile yaktılar. Bunlar o kadar azgın insanlardı. Yezid'in ordusu buydu. Kendisi hastaydı ve ölüm haberi geldi. Ve Yezid denen azgın herif de öldü. Şimdi kuşaktan kuşağa şöyle bir bakalım şu aileye. Bir de peygamberimizin ailesine bakalım. Peygamberimiz Hazreti Ali. Hz. Hasan, Hazreti Hüseyin. Onun karşısında Ebu Sufyan, Peygamberimizi öldürmeyi başaramadı. Sonrasında Muaviye, Hz. Ali'nin suikastinde kesinlikle parmağı olduğundan eminim. Ben öyle inanıyorum. Onun sonrasında Hz. Hasan zehirlendi. Onda da onun parmağı olduğundan eminim. Bu benim kendi kanaatim. Bunun sonrasında, en azgınları geldi sonunda peygamberin kanını akıtmayı başardı. Hazreti Hüseyin'i ve 72 kişiyi birlikte katletmeyi başardı. Kabe'ye saldırdı. Kabe'nin örtüsünü yaşlı muaviye ve ailesi bu kadar mübarek bir soydur. Şimdi sizlere soruyorum. Muaviye'yi hazreti demek doğru mudur değil midir? Muaviye'yi hazreti diyen yakışaklara da sesleniyorum. Bari oldu olacak. Yezide'de de hazreti deyin tamam olsun. Tabi burada kastettiğim bu tarihi bilgileri bilip de hazreti diyen insanlardır. Yoksa saf kalbiyle inanmış sıradan insanlardan bahsetmiyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.